Evet, herkese merhaba. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Nebula Seberi İstihbarat Servisinin sunumunu gerçekleştireceğiz. Sunumda bugün iki kişiyiz. Kısaca kendimizi tanıtalım. Ben Caner. Nebula Bilişimle Teknik Operasyonları yönetiyorum. Yönetici ortağıyım. Sunumda da arkadaşım Ahmet eşlik edecek. Hani Aslında ağırlıklı olarak sunumu Ahmet gerçekleştiriyor olacak Ben bir giriş yapacağım ee, Ahmet'te bölge müdürü teknik e, e, müdür arkadaşımız bölge teknik arkadaşımız sunumu bugün birlikte sizlerle gerçekleştiriyor olacağız ee, ben kısaca nebulası bir ispadar servisinin e, doğuşu ile ilgili e, süreci ile ilgili size kısaca bir e, bilgi aktaracağım Daha sonrasında da sözü Ahmet'e bırakıyor olacağım e, Sunum esnasında biraz kalabalığız. Bu yüzden sorularınızı chat üzerinden yazmanızı rica edeceğiz. Ee, biz belirli aralıklarla sorularınızı okuyup e, sizlere hızlıca dönüş yaparak e, sorularınızla ilgili yanıtlarımızı e, vereceğiz. E, her modülümüz arasında da zaten anlattığımız süreçte e, sizlere de sorularınızla ilgili yanıtlarımızı paylaşıyor olacağız. E, Sibelist Sipara Servis Çözümümüz bizim tamamıyla Nebulo Bilişim'in e, öz kaynaklarıyla geliştirilen e, 7 yılı aşkın süredir ticari faaliyeti süren bir. Çözüm e, kamudan e ticarete enerji sektöründen sağlığa kadar e, üretime kadar birçok sektörde e, birçok müşterimize hizmet verdi ve hala da devam ediyor e, hizmetine e, ve e, tamamıyla belirttiğim gibi nebulabilişimin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz hazırladığımız e, yerli bir çözümümüz. E, aslında üç e, temel modülden oluşuyoruz. Ahmet birazdan detayları gösteriyor olacak ama ondan öncesinde ben bir e, kısaca bir TRT test sürecimizden size bahsetmek istiyorum. E, bir sonraki slide geçebilir miyiz Ahmet? E, TRT test bildiğimiz üzere e, savunma sanayi başkanlığı, e, TÜBİTAK ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirme Vakfı, e, Türk Standartları Enstitüsü ve STM ortaklığıyla kurulmuş bir şirket. E, yerli test e, altyapı envanter oluşturmak, Türkiye'de yapılamayan özellikle testlerin yurt içinde yapılabilirliğini sağlamayı amaçlayan bir kurum. E, başta da savunma sanayi olmak üzere buna siber güvenlik de dahil e, tüm yerli üreticilerin ve e, kurumların test ihtiyacını karşılamayı ve kamu adına bağımsız ve güvenilir bir test otoritesi olmayı hedefliyor. E, bizim de bu bağlamda 2020 yılında e, siber güvenlik alanında özellikle Sibel İstihbarat tarafında e, bir e, belgelendirme sürecimiz oldu test tarafında. Şu anda e, A sınıfı kategoride e, yerli çözüm olarak Türkiye'de faaliyet gösteren tek çözümümüz. E, ilk sertifikaya sahip olan e, çözüm biziz ve aynı zamanda A seviye kriterinde şu anda e, tek çözüm olarak da ilerliyoruz. E, Siber istihbarat servisi kategorisi için yani bu alanda hizmet e, gösteren, hizmet veren Aha. faaliyet gösteren şirketler için ve çözümler için aslında olmazsa olmaz bazı özellikler var. E, bunlar içerisinde ortalama tespit yapabilmek, işte dark web, web dediğimiz internet dünyasının karanlık alanlarını inceleyebilen, bu alanda istihbarat veri üretebilen e, modüllerin olması, e, tespit ettiği zafiyetleri önceliklendirebilen yapabilen, bunlara göre bir analiz çıkartabilen, e, bölümlerin olması, bir yapay zeka işletebiliyor olması ki bu çok önemli. E, bunun dışında tehdit aktörü takibi yapabiliyor olması, dolandırıcılık ve fraud tespitlerini yapabiliyor olması e, gibi birçok kriter var aslında siber istihbarat servisi çözümlerinin. E, TRT testi bu alanda aslında bizi gerçekten çok ciddi bir teste tabi tutarak e, ağ sınıfı ile e, bu süreci tamamladık e, burada hem fonksiyonel testler hem de güvenlik testleri ile ilgili çok ciddi altyapılardan geçti çok ciddi testlerden geçti ve bu süreçte de bunu başarılı olarak tamamlayan ilk e, çözüm olduk e, ben çok fazla uzatmayayım e, hızlıca Ahmet'e e, sözü devredeceğim e, sorumuz yaklaşık e, yarım saat civarında sürecek yarım saat 40 dakika civarında sürecek sorularınızla beraber e, tüm ve tüm sorularınızı detaylı olarak yanıtlamaya gayret edeceğiz ee, süreç içerisinde en sonda küçük olarak bir lisanslama ile ilgili bilgi vererek size sunumu tamamlıyor olacağız. Buyurun Ahmet. Teşekkürler, merhabalar diye değil mi sesimi? Evet sesin geliyor. Tamamdır. Ee, i̇lk olarak e, ürünümüze bahsetmeden önce güvenlik operasyon e, merkezi esaslarından bahsetmek istiyorum. E, güvenlik operasyon merkezi esaslarına baktığımız zaman üç ayrılıyor. Bunlar siber İstihbarat, Hazırlık Değerlendirmesi ve e, Tehdit Yanıtlama. Siber İstihbarat kısmında e, kurumumuzu kimlerin tehdit ettiği e, ve hangi yöntemleri e, kullandığını içeriyor. E, hazırlık Değerlendirmesi aşamasında e, hangi tehditlere karşı zafiyetlerimiz var, e, güvenlik açıklarımız nelerdir, e, bunların değerlendirilmesi ve belirlenmesi konusu e, yer alıyor. Ee, ve tehdit yanıtlama kısmı ee, tehdit yanıtlama kısmında da güvenlik ihlallerinde e, güvenlik ihlallerinin sebebi e, kurumumuzda etkisi e, bu tarafta e, ve kaynağı sebeplerini e, araştırmamıza olamak sağlıyor. E, Aslında bakarsanız e, güvenlik kooperasyon merkezi esaslarında hazırlık ve tehdit yanıtlama e, aşamaları e, daha öncelerinde e, işte şey tarafında baktığınız zaman risk analizi, penetrasyon testi, malware analizi, veri analizi gibi çözümlerle bu tarafta daha öncesinde ele alınan konular. Ama işin en önemli kısmı olan siber istihbarat tarafı bizim eksiklikler gördüğümüz. Ee, ve bu anlamda e, ürünümüzü çıkardığımız, geliştirdiğimiz e, ve e, katma değerli bir çözüm olarak sunduğumuz e, kısım. E, siber istihbarat kısmında e, iki aşamada değerlendirebiliyoruz. Bunlar küresel ve e, sektörel bazlı, yani kurumların e, faaliyet gösterdiği e, sektörel bazlı e, istihbaratlar. Ee, hazırlık değerlendirme aşamasında belirttiğim gibi risk analizi, penetrasyon testi e, ve tehdit yanıtlama kısmında da mal var analizi, veri analizi, e, bu tarafta kullanılan CMI diğer çözümleri gibi e, çözümleri ele almak mümkün. E, Nebula Siver İstihbarat e, Servisi e, bu tarafta e, e, biz üç e, modülden oluşuyoruz: tehdit istihbaratı, marka istihbaratı ve sistem istihbaratı. E, i̇lk olarak tehdit istihbaratından e, bahsetmek istiyorum. E, tehdit istihbaratından bahsetmeden önce e, bu tarafta e, Verizon'un yayınlamış olduğu veriler eşliğinde e, bilgi vermek istiyorum. E, bunlar da e, bu veriler e, bize neleri gösteriyor onları açıklamak istiyorum. E, baktığınız zaman ortalama ataklarının e, %30'u direkt olarak e, açılıyor yani klikleniyor. Ve 24 saat içerisinde e, tüm bu atak e, işlevleri gerçekleştiriliyor. E, biz bu e, verileri e, esas aldığımız e, durumda e, tehdit istihbaratı içeriğinde e, ve siber istihbarat verilerinde e, neleri e, önemli kılıyor e, baktığınızda? E, istihbarat verinin ne kadar önemli olduğunu ve hız faktörü. Yani hız faktörünün değeri bu tarafta istihbarati verinin hızlı bir şekilde kullanıcılara e, ulaştırılmasının önemine e, dikkat çekmek istiyoruz. E, test, tehdit istihbaratı içerisinde e, zararlı göreller, zararlı alan adları, e, dosya hash bilgileri, IP adresleri gibi e, içerikler yer alıyor. Ve e, istihbarat kaynaklar olarak e, birçok, kaynaktan e, biz e, besleniyoruz. Bu tarafta bildiğiniz gibi e, Virüs Total e, işte McAfee, GTI, USOM gibi e, farklı kaynaklar, farklı listeler e, bulunurken aynı zamanda kendi e, algoritmamızın işlediği e, Nebula Sibel İstihbarat Servisi de e, yer alıyor kaynak olarak. E, ürünümüzü tasarlarken e, öncelikli olarak ülkemizde faaliyet gösteren ve şirketlere yönelik istihbarati verileri toplamak da amacımız. Ve bu verileri özellikle atak başlamadan önce tespit ederek kurumlara ve kurum bünyesindeki önleyici ve analiz ürünlerine entegre edebilmek amacımız bu tarafta. E, entegrasyon kısmına baktığımız zaman e, iki ana başlıkta değerlendirebiliriz e, önleyici ürünlerde. E, bunlar e, sektörde çoğu kurumun kullandığı McAfee e, Web Gateway, Bullkot Web Gateway gibi, e, Palo Alto Firewall gibi birçok önleyici ürünüyle e, direkt olarak entegre olabiliyoruz. Analiz ürünlerinde de. SiM e, çözümleri veya e, Carbon Black Response gibi işte e, Blue Code Security Analytics gibi ürünlerle e, Stix Taxi üzerinden e, entegrasyon sağlayabiliyoruz bu tarafta. E, API bazında e, çift taraflı entegrasyon sağlayarak biz listelerimizi e, direkt olarak paylaşabiliyoruz. E, bu listede görmüş olduğunuz Özel formatta e, sistemizle direkt entegre olan e, entegre edebildiğimiz ürünler. E, ancak e, belirttiğim gibi biz direkt olarak listeleri sizinle paylaşabiliyoruz e, ve siz bir sorgu e, göndermiyorsunuz. E, dilerseniz e, içeride bu listeyi diğer ürünlerinizle de e, işletebiliyorsunuz. E, platform bağımsız e, bir adres veriyoruz ve siz o adresten e, listeyi alabiliyorsunuz. Ee, yine e, dilerseniz belli tarih aralarında, e, yani iki gün e, önceki liste veya yedi gün önceki liste gibi, e, son yedi gündeki liste gibi e, belli tarih aralıklarında paylaşabiliyoruz. E, bunu paylaşırken de e, birçok açık kaynaklı istihbarati e, veri kaynağını izliyoruz. E, bunlar içerisine e, USOM'da e, dahil veriyoruz. Rakamlarla e, tehdit istihbaratına baktığımız zaman e, 500'ün üzerinde, e, 500 binin üzerinde yeni e, kayıt listesi sistemimizde mevcut ve her gün ortalama e, yeni e, 50 kayıt listesi e, sistemimize eklenmekte. E, ayrıştığımız noktalardan bir tanesi e, global üreticilerin ve açık kaynaklı e, platformların e, tespit ettiği verilerden e, arındırılmış veri e, dilerseniz sizlere sunabiliyoruz. Örnek e, McAfee GTI'in e, yani McAfee bir ürünü kullanıyorsanız McAfee GTI üzerinden alınan e, tehdit verilerinin e, dışında verileri bana gönder diyebiliyorsunuz bu tarafta. E, McAfee GTI gibi, e, Web of Trust gibi, Virustotal gibi ürünlerle e, entegrasyonlarımız e, mevcut. Ve Türkiye özel, e, Nebula'ya özel e, istihbarati veri e, sunuyoruz bu tarafta. E, bize e, özel listeler, e, daha öncesinde e, başka e, kaynakların tespit edemediği e, verileri size sunabiliyoruz. E, burada örnekte görebileceğiniz gibi e, bize özgü veriler demiştik, Türkiye özgü veriler demiştik. E, global üreticilerin e, Çoğu Türkiye'ye özgü veya işte Türkçe karaktere özgü veri sunamıyor. Biz bu tarafta örnek vermek gerekirse işte bir banka kelimesi yani yabancı kelime olarak hani bank olarak geçiyor ama banka kelimesi veya Türkçe karakter içeren bir şey de istihbarati veriyi de bulup sizlere iletebiliyoruz bu tarafta. Bu örnekte görmüş olduğunuz gibi bizim tespitimizden 82 gün sonra veya 820 gün sonra bu sonunda listelendiğini görebiliyorsunuz verileri. Bu tarafta pandemi dolayısıyla artık kurumlar evden çalışıyor yani kurum çalışanları evden çalışıyor veya uzaktan çalışıyor. E, bu süreçte de biz hızlı bir şekilde e, bir modül geliştirdik ve e, mevcut en çok kullanılan 5 e, e, adblocker uygulaması ile e, bunlar ublock, e, adblock gibi uygulamalar e, listemize entegre edebiliyoruz. E, yani kullanıcılarınız evden çalışırken e, browserlarında küçük bir ekstansiyonla e, bizim URL adresimizi tanımlayarak e, ve ilgili listeleri çekerek e, koruma altına alınabiliyor. E, bu tarafta önemli belirtmek istediğim, başlangıçta da söylediğim, hızlı ve e, sektöre özel veri sağlıyoruz ve bu verileri sağlarken de atak başlamadan e, tespit etmeye odaklanıyoruz. E, Türkiye özgü e, Sibel istihbarat verisi demiştik. E, bu tarafta da bize özgü e, farklı e, örneklerin bir kısmını e, görebiliyorsunuz. Ensis e, kontrolden e, yani kalite kontrolden e, geçmemiş kaynak içeriklerini e, yayınlamıyor. E, yani böylelikle e, siz internet üzerinden e, toplanan istihbaratın e, kurumsal ağda istenmeyen kesintilere e, yol açmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Ben şey tarafında e, homografi ataklarından bahsetmek istiyorum. E, daha önce e, bildiğini, biliyoruz, bilenlerimiz veya bilmeyenlerimiz vardır aramızda. Bu tarafta e, alan adı yaşlandırma gibi çok sık uygulanan e, ve kullanılan e, bir yöntem mevcut. E, i̇şte alan adını alıp e, sonrasında bir iki yıl yaşlandırılıyor. Ee, ve birçok e, global üretici de e, legal olarak e, bu alan adı yaşlandırma e, ve e, listelerine e, yazılması sağlanıyor. E, sonrasında e, bu alan adı e, aktif edilerek iki saat içerisinde e, tüm saldırı gerçekleştirilebiliyor. E, bu iki saat içerisinde zaten tüm veri, e, uygun, tüm veri e, toplanabiliyor bu tarafta. Biz bunları atak başlamadan önce tespit edebiliyoruz. Yani global üreticiler bu tarafta atak başladıktan sonra tespitini yapıp size bilgi verirken biz bir alan adı alındığı zaman direkt olarak bilgisini size veriyoruz. Yani atak başlamadan bilgisini ve önlem alabilmeniz için detaylarını paylaşıyoruz bu tarafta. Tehdit istihbaratı modülümüz esas olarak kurumunuzun e, kullanıcılarını koruyor bu tarafta. E, bu tarafta da e, homografi ataklarından e, bahsetmek istediğimi söylemiştim. E, burada ekranda görmüş olduğunuz e, Latin A harfiyle e, Kiril alfabesinde veya farklı bir alfabedeki A harfinin e, browserlar üzerinde e, aynı göründüğünü, e, browserlar bunu convert ediyor. E, ancak siz e, orijinal siteye değil, e, farklı e, e, sahte sitelere yönlenebiliyorsunuz. E, arka tarafta sertifikasına ve e, common name'ine baktığınız zaman senle başlayan e, bir adres olduğunu görebiliyorsunuz bu tarafta. E, Türkiye'den örnek vermek gerekirse e, burası e, bu görmüş olduğunuz Aktif Bank'ın e, orijinal sitesi. E, bir sonraki slide'da da e, sahte siteyi göstereceğim. E, sahte sitede hatta e, görebileceğiniz üzere güvenli e, ibaresi de yer alıyor. Birebir aynı site. E, ama arka tarafta bir e, az önce söylediğim gibi sertifikasına baktığınız zaman e, bir sertifika otoriteden e, sertifika almadığını e, ve common name'inin e, X'enle başladığını e, görebiliyorsunuz. Kullanıcılar bunu fark etmiyor. E, orijinal siteye gittiğini zannediyor e, ve bu tarafta e, tüm bilgilerine e, kullanıcıların tüm bilgilerine e, erişebiliyorlar. Ee, bu tarafta bir homografi ataklarını tespit edebiliyoruz. Ee, bunlar da e, bizim yakalamış olduğumuz homografi ataklarından e, birkaç örnek. E, daha birçok e, örnek var ama paylaştığımız buradaki bir çok, e, birkaç tane örneği belirtebilirim. E, tehdit istihbaratı e, modülümüz e, bu içeriklerden oluşuyor. E, dilerseniz sorularınız varsa e, ikinci modülümüze, marka istihbaratı modülümüze geçmeden önce onları yanıtlamak isteriz şu anda kadar gelen herhangi bir soru, şey olmadı soru olmadı ben çok kısaca bir ekleme yapmak istiyorum Ahmet'in söylediklerine. yani Ahmet biraz belirtti o tarafta bizim burada tehdit istihbaratı tarafındaki modülümüzün geliştirme amacımız özellikle sizin kurumunuz kullanıcılarınızı koruma yönelik ve daha atak baş... Başlamadan önce elde ettiğimiz birçok istihbaratı veriyi, bunlar içerisinde işte postya, imzaları, IP adresleri, alan adları, yörel bilgileri gibi verileri sizin önleyici ve analiz ürünlerinizle entegre etmek. E, buradaki bütün odağımız e, tüm bu e, yaşlandırma süreçlerin, alan adı yaşlandırma süreçleri gibi süreçlerde e, maruz kalınan e, açıklıklar aslında e, oradaki eksiklikleri gidererek daha atak başlamadan önce bunları test edip sizin önleyici ürünlerinizle e, bunları entegre edebiliyor olmak buna odaklandık. Marka istihbaratı dağını edebiliriz Ahmet. Tabii ki. Teşekkür ederim. Marka istihbaratı modülümüz ikinci modülümüz. Bu tarafta marka istihbaratı içeriğinde neler yer alıyor? Yani kurumunuza yönelik riskli içerikler, markanızın ismi, kurum adı, kredi kartı, bilin listesi, posta adresleri gibi, yönetici isimleri gibi veya çeşitli patent için kullanmış olduğunuz bilgiler ee, özetle kurumunuza ait risk teşkil edebilecek e, herhangi bir veri veya içerik olabilir. Ee, biz bu verileri sizlerle beraber e, analiz edip e, araştırmalarını e, yaptıktan sonra e, bunları sizin adınıza e, kurumunuzu tehdit edebilecek veya ta taklit edebilecek e, yeni alan adları, sosyal medya hesapları, dark web, deep web gibi e, çeşitli veri paylaşım platformlarında izliyoruz. E, ve bunları tespit ettiğimizde sizlere bilgilendirmesini yapıyoruz. E, bu tarafta bilgi kaynakları olarak da belirttiğim gibi yeni alan adları, sosyal medya içerikleri gibi e, veya mobil uygulama marketleri gibi e, kısımları takip ediyoruz. Veri sızıntısı kaynaklarını takip ediyoruz. Ee, alan adı tespitlerinde e, bu tarafta e, gördüğünüz gibi farklı e, alan adları tespit edilmiş mesela bu örneklerde. E, bunların ekran görüntülerini de saklıyoruz. E, dilerseniz e, sistem tarafında e, bu ekran görüntülerini portalımız üzerinden erişebiliyorsunuz ve kontrollerini yapabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir e, kapatma hizmetimiz de bulunuyor. E, tespit ettiğimiz e, verilerin görsellerini ve kanıtlarını e, sizlere sunuyoruz. Eğer e, aktif olarak e, ekran görüntüsü bilgisi varsa da bunları raporlayabiliyorsunuz e, ve bildirebiliyoruz. E, belirttiğim gibi e, burada örnek olarak kredi kartı aidat başvurusu gibi e, tespit edilen e, bilgiler. E, bu tespit ettiğimiz bilgiler içerisinde işte whois bilgisi, ip adresi bilgisi gibi e, bilgileri de detaylandırıyoruz. E, sadece e, alanı tespit edildiği şeklinde bilgi vermiyoruz. E, det, bilgileri de detaylandırarak e, sizlere sunuyoruz bu tarafta. Ee, yine örnek olarak e, alan adı tespitine farklı yakalamış olduğumuz e, ek, e, alan adı tespitlerinin ekran görüntülerini e, görebilirsiniz. E, bu tarafta e, baktığınız zaman e, alan adı kapatmada sadece e, alan adının e, yani register firması ile iletişime geçmiyoruz e, kapatma hizmetinde. Hosting sahibi, site sahibi, sertifika otoritesi veya USOM, BTK gibi kurumlarla da iletişime geçerek ülkeden erişiminin sağlanamaması veya işte Safe Browsing dediğimiz Google Chrome gibi browserlar üzerinde de riskli kategoride çıkmamanız için bu tarafta iletişime geçebiliyoruz ve kapatma hizmeti sunuyoruz. İçerik. E, izleme kısmı yer alıyor. E, i̇çerik izleme kısmında da e, Pestbin, CITAP gibi e, veri paylaşım platformlarının bazılarında e, API seviyesinde entegreyiz. E, bu nedenle e, sizlere e, verileri e, günde bir defa veya günde bir iki defa şeklinde değil e, bir saatlik bulgular içerisinde e, tespit ederek e, paylaşabiliyoruz. PESP'in e, entegrasyonumuz var demiştik. Burada e, görebildiğiniz gibi e, yapı krediye ait e, kredi kartı bilin listesinin paylaştığını tespit edilmiş bir örnekte e, ve bunları e, sizlerle direkt olarak çok hızlı bir şekilde e, paylaşabiliyoruz. E, bir saat içerisinde bu tespitleri yapıp e, sizin kurumunuza ait eğer bir e, kod parçacı vesaire de geçiyorsa kitap PESBİN gibi ortamlarda bunların da e, tespiti yapılıp e, sizinle e, bu tarafta direkt olarak paylaşılabiliyor e, bu bilgiler e, ve dilerseniz de e, raporlanabiliyor. E, sosyal medya e, istihbaratı e, modülümüz içerisinde yine yer alan e, bir e, kısım. Sosyal medya istihbaratında da e, baktığınız zaman e, sosyal medya hesaplarında kullanılan URL'ler e, kısa URL'ler oluyor. Biz bunu arka tarafta e, sistemimizde e, uzun URL'lere çeviriyoruz. E, yani kullanıcı çeşitli yazım e, karakterlerini değiştirerek kaçmaya çalışsa da e, sistemimiz bunu analiz ederek e, tespit edeb edebiliyor. E, ve aslında doğ daha doğru e, sonuca odaklı bir e, tespit gerçekleştirebiliyor. Twitter gibi, Instagram gibi farklı sosyal medya hesaplarında kapatma hizmetimiz bulunuyor. Sosyal medyalarla iletişime geçerek kapatma hizmetini de sağlayabiliyoruz bu tarafta. Deep Web, Dark Web gibi içeriklerde istihbarati verileri tarayabiliyoruz bu tarafta. E, kullanıcı adı ve şifrelerle e, girilebilen sitelerde e, içerik takibi yapabiliyoruz. E, kendi algoritmamız haricinde arka tarafta e, çalışan mühendislerimizle e, bunların takibi e, yapılıyor e, baktığınız zaman ve e, veriler değerlendiriliyor. E, belirttiğim gibi e, kalite kontrolden e, geçmeyen e, veriler de sizinle paylaşılmıyor bu tarafta. Burada görmüş olduğunuz gibi bir hesap sızıntısı e, Deep Web tarafında e, tespit edilebiliyor e, ve eğer gerçekten hesaplarınız sızmışsa e, şunu da belirteyim e, direkt olarak e, bu hesabı ele geçirilen kişilerle iletişime geçirilip e, kanıtları e, isteniyor yani e, iletişime geçirilip kanıtlar isteniyor e, ve gerçekten e, hesap ele geçirilmiş mi e, gerçek bilgi barındırıyor mu? Bunlarla da ilgili temasa e, geçebiliyoruz bu tarafta. E, sosyal medya istihbaratında sizin kurumunuzun e, mevcut e, gerçek hesaplarını da takip ediyoruz. E, bildiğiniz üzere artık e, kurumlar e, çeşitli ajanslarla çalışıyor e, ve sosyal medya hesaplarını bu ajanslara devrediyor. Ee, biz bu tarafta hesaplarınızı takip ederek e, sosyal medya hesaplarınız üzerinde ekran görüntülerini alıyoruz e, ve bu ekran görüntüleri üzerinde e, belirli oranda değişimler varsa e, bunları size bilgilendiriyoruz, güvenlik ekiplerine bildiriyoruz, e, yani otomatik olarak e, geçmişe dönük de e, bunları saklıyoruz. Zaman damgalı şeklinde ee, ve sales portal üzerinden e, bunlara erişip bu bilgilere e, erişebiliyorsunuz bu tarafta. E, mobil uygulama e, istihbaratı yine bu modülümüz içerisinde yer alan bir e, kısım. E, mobil uygulama istihbaratında da e, Google Play, Apple Store gibi veya third party e, marketleri izleyebiliyoruz. Kurumunuzun hem resmi resmi hesaplarında hem de resmi mobil uygulamalarını taklit edebilecek mobil uygulamalar var ise bu tarafta geliştiricisi, ekran görüntüsü ve bulgusu ile birlikte bilgilendirmesini yapıyoruz. Ve mobil uygulama marketlerinde de kapatma hizmetimiz mevcut. Ee, bu tarafta bir e, örnek vermek isterim. Ee, bir e, diyet listesi, gayet masumane görünen bir diyet listesi e, uygulaması baktığınız zaman. E, ama arka tarafta e, mobil ödeme, bozdurma e, sitesine yönlendiriliyor ve e, bir sahtecilik e, bu tarafta e, söz konusu. E, baktığınız zaman... E, Platformumuz üzerinde bütün modüller e, entegre ve e, veri paylaşabiliyor birbirleri arasında. E, paylaştığı verileri skorlayıp, e, ölçebilen ve ilişkilendirebilen bir yapıya sahip. E, bu sayede aynı zamanda e, sistemimiz operatör destekli çalışabiliyor. Yani sistem tarafından tespit edilmiş bir veri, arka tarafta mühendislerimiz tarafından, operatörler tarafından değerlendirilip, e, bununla ilgili araştırma yapılabiliyor. E, bu örnekte olduğu gibi e, tespit ettiğimiz e, bir alan adı e, ve e, alan adı tespitinden sonra e, uygulama içerisinde bir link bulunuyor. Ve siz e, o linke tıkladığınız zaman arka tarafta bir dolandırıcılık sitesine yönleniyorsunuz. E, sistemimiz içerisinde e, dediğim gibi yapay zeka e, çalıştığı için sistemde veriler e, hem tehdit istihbarat tarafında hem de alan adı izleme gibi Bütüncül olarak bir veri akışı sağlıyor ve bu veriler, veriler arka tarafta mühendislerimiz, operatörler tarafından değerlendirerek, analiz edilerek, kalite kontrolden geçerek sizlerle paylaşılıyor. Veri sızıntısı tespitlerinde de veri sızıntısı ortamları takip ediliyor. Herhangi bir liste vesaire paylaşılmış mı? Eğer kurumunuza ait e, kullanıcı bilgileri, e, posta adresleri, IP adresleri gibi, şifre bilgileri gibi e, bilgiler paylaşılmışsa e, bu bilgiler e, toplanıyor e, ve veri sızıntısı kaynaklarında e, takip ediliyor. E, şu an e, 400'ün üzerin, 400 üzerinde e, veri sızıntısı kaynağı izleyebiliyoruz e, ve toplu e, veri sızıntısı tespit edilirse... Bunları size anlık olarak bilgilendirebiliyoruz. Hesapsızıntısı tespiti bu tarafta yapılabiliyor ve belirttiğim gibi 400'ün üzerinde kaynak takip edilebiliyor. Bir diğer modülümüz, son modülümüz, sistem istihbaratı modülümüz. Bu tarafa geçmeden yine sorularınız varsa alabiliriz, yanıtlamak isteriz. Şu aşamada gelen bir soru yok. Ee, hani ben de çok kısa bir ekleme yapayım. Hani burası e, özellikle Ahmet'in bahsetmiş olduğu market siparişi kısmı e, işinden çok sizin kurumunuzun e, internet dünyasında araştırdığımız, hani dark web deep ortamlarında araştırdığımız ve tehdit eden neler var, bunları tespit etmeye çalıştığımız, keşfetmeye çalıştığımız bir alan. E, burada hem operatör destekli ilerliyor sistemimiz, hem de sistemimiz kendisi çeşitli entegrasyonlara da arama metotlarıyla kullandığı yapay zeka ile çeşitli ara gerçekleştirebiliyor. Buradaki verinin niteliği bizim için önemli. Hani tespit edilen bir bulgunu kurumunuza gerçekten risk oluşturup oluşturmayacağı da operatörler tarafından belirli analizlere tabi tutuluyor. Ve sizinle gerçekten ilişkilendirilmiş bir veri ise bunun kanıtlarıyla beraber, kaynağıyla beraber bunu ifşa eden kişi bilgileriyle beraber elde edebiliyorsak bunun tamamını sizlere iletiyoruz ve raporlayabiliyoruz. Gerekli hukuki süreçleri de başlatmanız adına. Devam edebiliriz abi. Teşekkürler. E, sistem istihbaratı modülümüz. E, sistem istihbaratı modülümüze baktığımız zaman e, bu tarafta istihbaratı veri içeriği olarak e, sunucularınızın ve uygulamalarınızın zafiyet kontrollerini yapabiliyoruz. E, sunucu isimleriniz, IP adresleriniz, tipi e, yönlendirme ve servis etiketleri gibi, SSL sertifikaları gibi, eğer bir finans kurumuysanız e, döviz altın kurları gibi İçerikler bu tarafta e, takip ediliyor e, ve bunların kontrolleri gerçekleştiriliyor. E, Essel sertifikalarımızın, konfigürasyon kontrollerini, e, konfigürasyon zafiyet kontrollerini gerçekleştirebiliyoruz e, ve güvenlik kontrollerini sağlıyoruz. E, İstihbarat-i veli alarmları olarak da e, yeni bir sunucu e, ayağa kalktı ve uygulama zafiyeti var. Yeni sunucunuz üzerinde yeni bir açık port var, web sunucusuna erişim problemi var, IP adres değişikliği gibi birçok istihbarati veri alarmı bu tarafta üretebiliyoruz baktığımızda. Sistemimiz hem zafiyet hem de port araması gerçekleştirebiliyor. Bunları size görsel olarak sunabiliyoruz ve özet bilgi olarak verebiliyoruz. Dilerseniz portal üzerinden e, bu verilerin e, görsellerini erişilebiliyorsunuz. Dilerseniz bunları raporlayabiliyorsunuz. E, ve bu veriler e, çok geniş filtrelemeler e, ile detaylı olarak e, raporlanabiliyor. E, ve e, arayüzümüz üzerinden e, bunlara erişebiliyorsunuz baktığınızda. E, güvenlik e, skoru çıkarabiliyoruz e, sistemimizle. E, yani e, biz Skorlama yapıyor e, sistemimiz ve e, hem kurum olarak hem de varlık bazında e, sistemimiz e, bu skorlarımızı e, zaman içerisinde iyiye mi gitti, e, kötüye mi gitti skorunuz, bunların takibini e, yapabiliyorsunuz. E, Yeni zafiyetler çıktığı zaman Delta raporlar üretebiliyorsunuz. Seçmiş olduğunuz iki tarama arasındaki farkları yeni tespit edilen portları ve zafiyetleri, açıklıkları raporlayabiliyorsunuz ve sistem üzerinden de bunların takibini yapabiliyorsunuz. Envanter bazlı zafiyet tespitimiz mevcut. Envanter bazlı zafiyet tespitinde de e, sitemiz aynı zamanda e, National Vulnerability Database ile e, Entegre. E, burada e, CV'ye kodlarıyla e, bilgilerini, CVE bilgilerini alarak e, kurumunuzun kullanmış olduğu uygulamalar, e, bunlar yazılımlar, e, herhangi bir e, yazılım da olabilir. CVE yayınlandığında bu yazılımlara ait, CVE numarası yayınlandığında Bunları e, alarm olarak e, direkt size e, iletebiliyoruz. E, bunun yanında e, yayınlanmış olan, e, yani bu tarafta e, Exploit TV ile de entegreyiz. E, yayınlanmış olan bir CV e, numarası eğer e, bir exploit barındırıyorsa e, bununla ilgili de sistemlerimiz e, size bilgi sunabiliyor. E, bu exploit'i direkt olarak e, sistemimiz portalımız üzerinden indirebiliyorsunuz. E, son görülme, bu exploit'in, e, zafiyetin e, son görülme tarihi, e, kritiklik seviyesi, e, bununla ilgili yama geçildi mi, sistemin üzerinde geçilmedi mi, e, bunların da takibini yapabiliyoruz. E, yani biz burada e, şunu belirtiyoruz, evet e, bir zafiyet var, e, bu zafiyetten kaynaklı e, bir exploit de mevcut, e, yani daha e, dolayısıyla daha büyük bir riske e, sahipsiniz. Bunların bilgilendirmesinde e, sistemimiz e, yapabiliyor. Bunların bilgilendirmesini e, verebiliyor size. E, bu tarafta servis ve sertifika izleme. E, servis ve sertifika izleme sitem, e, sistemlerinizi takip ederek e, ilgili durumu e, size portal üzerinden görebilmenizi e, ve direkt olarak e, bilgilendirmesi yapabilmenizi sağlıyor. E-mail olarak da gönderebiliyoruz. Yani HTTP servisinizin, e DNS servisinizin, e FTP servisinizin gibi servislerin e izlemesini bu tarafta e yapabiliyoruz. E Servis durumu, e sertifika durumu, geçerlilik süresi, kontrolü. IP adresi değişikliği izleme gibi veya essel zafiyet kontrolü gibi birçok bilgiyi bu tarafta izleyebiliyoruz. Ve geçmişe dönük olarak da kanıt olarak bunları saklayabiliyoruz. Portalımız üzerinden bunlara erişebiliyorsunuz dilerseniz. Essel zafiyet kontrolünde biz essel sertifikalarında bilinen en çok bilinen 14 konfigürasyonel e, zafiyete bakabiliyoruz. E, yani e, aslına bakarsanız SSL'i direkt olarak e, bir zafiyet yok mu e, diye taramıyoruz. Onu zaten zafiyet modülümüzde gerçekleştiriyoruz. E, bu tarafta da e, dışarıdan erişebildiğimiz e, SSL e, konfigürasyonlarına bakılıyor ve kontrolleri e, gerçekleştiriliyor. Varsa bunlarla ilgili bilgiler de size direkt olarak e, iletiliyor. Ve sistem üzerinden de bunların takibini yapabiliyorsunuz. E, döviz ve altın kuru gibi e, e, kurları izlemesini yapabiliyorsunuz. Yani bir finans kurumuysanız veya e, sektörel bazlı e, beraber ortak çalıştığınız e, firmalarla paylaşmış olduğunuz bir e, veri varsa e, sistemleriniz üzerinde. Bunların üzerinde e, anormal satmalar tespit e, edilirse sistemlerimiz bunları algılayabiliyor e, ve bunların da bilgisini e, direkt olarak, e, otomatik olarak sizinle paylaşabiliyor ve farkındalığınızı bu tarafta e, arttırabiliyor. E, bu üç e, ana modül içerisinde e, belirttiğim gibi birçok e, özelliği barındırıyoruz. E, bu döviz ve altın kuru izlemede bunların içerisine e, dahil. E, bu tarafta e, benim modüller olarak anlatmak istediklerim e, bu kadar. E, Caner Bey'in dahil etmek istediği ekstra bir şey varsa e, onları da dinlemek isteriz. Lisanslamadan biraz bahsedebiliriz Hı -hı. bu alanda. Hani, e, üç temel e, modülden oluşuyor çözümümüz. E, bunları e, dilerseniz lisanslamada e, tek olarak e, sahip olabiliyorsunuz. Yani tehdit, istihbaratı, e, marka izleme ya da e, sistem izleme, e, zafiyet tarama modülleri gibi aile ayrı, ayrı satın alınabiliyor. E, bunun dışında bütünleşik olarak çözüm alınabiliyor. E, lisanslama tiplerimizde tehdit tehditli istihbarat alanında kaç tane cihaz e, bizim tehdit listemizden faydalanacaksa e, buna göre bir lisans e, sayımız var. Yani sistem adeti sayıyoruz. E, bunun dışında marka izlemede e, içerik, e, marka adeti e, gibi e, lisanslamada e, saydığımız özellikler. Ee, bu tarafta kapatma e, tarafındaki hizmetlerimiz yani alan adı kapatma, sosyal medya hesabı ya da mobil uygulama marketlerindeki mobil uygulamaları kaldırılması gibi e, süreçler opsiyonel kredi bazlı çalışıyorlar. E, Belirli oranda kredi alıyorsunuz ve e, ilgili kapatma işlemi gerçekleşince kredi e, düşüyor. İlgili kapatma süreci e, tamamlanana kadar e, krediniz bakiye olarak devam ediyor. E, sistem istihbaratı tarafında da kaç adet sistem izlenecekse ve bunların zarfet taraması yapılacaksa bunun adedine göre bir lisans sürecimiz var ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ee, yani ek sorularınız olursa e, her zaman e, bizlere ulaşabilirsiniz e, satış ekiplerimizle irtibata geçebilirsiniz e, bu sunumumuz da kayıt edildi e, yine bunu da yayınlayacağız hani orada ilerisiniz tekrar izleme dinleme fırsatı yakalayabilirsiniz e, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz Çok teşekkürler dinlediğiniz için